Ben doğru konuştum bu zamana kadar ve net konuştum. Mardin Artuklu Üniversitesi'nden büyük bir gelişme vardı. Herkese merhabalar ben Hüseyin Ocak. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Üniversitelerin açılıp açılmayacağını araştırıp ve bütün kaynaklardan edindiğim bilgileri tek bir videoda toplayıp sizlere sunuyordum. Ben de yeni gelişmeler oldukça buranın altını çiziyorum. Yeni bilgilere ulaştıkça sizlere bu videoyu aktardım. Şimdi YouTube'a baktığım zaman birçok kişi bu konuyu her gün videosuna atıyor. Yani her gün tek başlık üniversiteleri açılacak. Mı? Ve bazıları da üniversiteler açılıyor, öğrencilere müjde diye başlık atıp sizin etkileşiminizi çekmeye çalışıyorlar. Ee, gerçekten bunlara inanmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü üniversitelerin açılıp açılmayacağının bilgisini sizlere verecek konumda değil. En azından şu anlık değil. Çünkü bu üst makamlar ilgilendiren bir şey. Neyse buralara fazla takılmayalım, canımızı sıkmayalım. Ben sizlere çok güzel bilgiler getirdim. Ufak tefek gelişmeler de olabilir çünkü bugün 14 Ocak ve Türkiye'de aşılanma başladı. Evet videoya geçmeden önce de dostlar bu konuyu sizlere an, an aktarmaya çalışıyorum ve görüyorum ki videoyu izleyenlerin %95'i kanalıma abone olmadan gidiyorlar, videolarını izleyip gidiyorlar. Tabii onlara bir şey demiyorum ama lütfen beni desteklemek adına kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hadi hadi zaman kaybetmeyelim, geçelim videoya. Bugün 14 Ocak 2021. Türkiye'de koronavirüs sürecinin aşılanması başladı. Yani aşı Türkiye'ye geldi ve ilk sağlık çalışanları üzerine başta Fahrettin Koca oldu Sağlık Bakanımız ve Hızlandırılmış bir şekilde sağlıkçılara bu aşılanma yapılmaya başlandı. Bugün 14 Ocak'ta başlandı ve bugün itibariyle şu anda anlık verilere baktığımda 190.000'e bine yaklaşık 200 bin kişiye yaklaştı. Aşılanma süreci tamamlandı. Yani 200 bin kişinin aşılanması tamamlandı. Şimdi bazı YouTube kanalları ve kaynaklar şunu belirtiyor. Aşılanma sonrasında okullar açılacaktır diye. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Aşılanma süreci bittikten sonra şu anda zaten ilk hemşireler aşılanıyor. Ve ardından da alt kademeye işte 18 yaşına kadar böyle böyle 4 etaptan gelineceği söyleniyor. Açıklama bu şekilde. Fakat bu aşılanma bittikten sonra bir de bu aşının başarılı olup olmayacağı süreci var. Çünkü bildiğiniz üzere çok hızlı yapılmış bir aşı. Tamam onay aldı ama bakalım bazı bünyelerde farklılık gösterebilir ki aşı dediğiniz şeyin sizde tam bir bağışıklık sağlaması için de zaman geçmesi gerekiyor. Yani aşı olduğunuzda üniversiteler açılır müjde gibi haberler kesinlikle inanmayınız. Bunlar sizin etkileşiminizi almak isteyen bir takım kanallar. Ben doğru konuştum bu zamana kadar ve net konuştum. Benden belki zaman zaman duymak istediklerinizi duyamadınız ama olanları ben size aktardım. Şimdi bazı gelişmeler var mı? Var. Özellikle Mardin Artuklu Üniversitesi'nden büyük bir gelişme var. Çünkü bildiğiniz üzere özellikle şu süreçte herkes bir sessizliğe gömülüyor. Kimse bir açıklama yapmıyor çünkü kimse ne olacağını bilmiyor. Fakat Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Özgürt Yoşart sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Pazartesi günü ilgili kurullarla konuşarak resmileştirdikleri karar ile yüz yüze eğitim şartlarının oluşacağını umarak akademik takvimlerini ileri aldıklarını açıkladı. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde bahar dönemi 15 Mart'ta başlayacak. Şimdilik yüzle başlayacak ama ilerleyen süreç ne getirir bilemiyorum. Mardin Artuklu Üniversitesi için konuşuyorum. Bazı arkadaşlarımız bana özelden video attı. DM kutum aracılığıyla ben de bu videoları izledim. O videolar neydi? Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir açıklama vardı ve aşılanma sürecinden sonra e, Türkiye'de turizmin canlanacağını ve turist kabulüne başlamayı düşündüklerini açıklamıştı. Bundan yola çıkarak da bazı öğrenci arkadaşlarımız üniversitelerinde açılacağını düşündüler. Tabii bunların hepsi bir varsayım şu anda arkadaşlar. Şu anda Çin'de yeniden koronavirüs vakaları belirlenmeye başladı. Artı unuttuğumuz bir mutasyon e, evresi var. Bütün bunlardan sonra biz de şu anda koronavirüs aşısını vurulmaya başladık. Ama bu aşı bir ayda mı etki gösterecek yoksa 3 ayda mı tam bağışıklı kazanacağız? Bunun cevabını henüz kimse veremiyor. Öte yandan bilim kurulunun yapmış olduğu bir açıklama var. Bir bilim kurulu üyesinin yapmış olduğu bir tane açıklama var. Bu açıklama ne? Aşı vurulduktan sonra normal hayata döneceğim lafını çok sık duyduğunu... Belirtmiş. Ve bütün bunlardan sonra da yani aşı olduktan sonra da tedbirleri elden bırakmamamız gerektiği konusunda da uyarmış. Yani aşı olan kişiler yine tedbirlere uymak zorunda maske, mesafe, hijyen, kalabalık ortamlarda bulunmamak gibi faktörleri de göz önünde bulundurursak bu yıl açılması biraz zor gibi. Ama şöyle bir ihtimal de var. Eğer her şey olumlu gitti, aşı gerçekten iyi bir şekilde etki etti... Ve vaka sayılarında hızlı bir düşüş yaşandı. Bu arada üniversitelerin açılıp açılmayacağı konusunda da en önemli ay Şubat başı ve Şubat sonu olarak değerlendirebiliriz. Çünkü bu iki verdiğim tarihte yani Şubat başı ve Şubat sonunda ortaya çıkan vakaların sayısı, miktarı belki de üniversiteleri açtıracak şekilde olumlu olabilir. Çünkü vaka sayıları çok hızlı bir düşüşe geçerse de artık normal hayata geçmek gerekiyor. Çünkü birçok esnaf ne yazık ki geçinmekte büyük zorluklar yaşıyor. Bir de işin görünmeyen tarafı var. Çünkü hepimiz üniversitelerin açılması konusunda hemfikiriz. Yani artık sıkıldık yeter diyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Bir esnaf Amcamızın veya esnaf abimizin çocuğunun şehir dışında üniversite okuduğunu varsayarsak aile şu anda çalışamıyor ve ciddi bir kriz var ortada yani pandemiden dolayı ortaya çıkmış bir kriz var borçlar var bir de bunun üzerine üniversite yükü binerse bu ailelerin durumu ne olacak ve de bu böyle düşünmek lazım. Hani açılmasını istiyor muyum? Evet açılmasını istiyorum. Ben sizlerin duyacağı şeyleri söylemekten ziyade biraz daha gerçekçi olmak taraftarındayım. Şimdi böyle bir durumda da o aileler daha da zorlanacaktır. Çünkü bir harçlık yollaması gerekiyor çocuğuna, bir şeyler alması gerekiyor. Bu da o aileleri bayağı bir zorlayacaktır. Zaten şu anda içinde bulunduğumuz durumda hepinizin bilgisindedir diye umuyorum. Bir de şöyle bir durum vardı arkadaşlar. Bütün bunlardan ziyade buna da açıklık getireyim. Bildiğiniz üzere yok bir mektup yazmıştı Sağlık Bakanlığı'na. Ve o mektupta üniversitede çalışan kişilerin, öğretmenlerin, öğretim üyelerinin yani üniversite sınırları içerisinde çalışan kişilerin de aşılanmasını istediğini o aşılanma programına dahil edilmesi gerektiğini savunan bir mektup yazmıştı. Bu mektuba olumlu olumsuz bir yanıt gelmedi. Fakat eminim ki üniversitelerde, üniversite personellerine de öncelik tanınacaktır. Yüksek Öğretim Kurulu geçtiğimiz günlerde ödev yaptıranlar hakkında yasal işlem başlatacağını söylemişti. Bu da demek oluyor ki Yüksek Öğretim Kurulu da e, bu uzaktan eğitimin faydalı olduğunu düşünmeyenlerden ve bütün bunlardan ziyade de hani öğrencilerin işte ver, verilen ödevleri başkasına yaptırması, sınavlara başkasını sokmak gibi şeyleri de onlar da biliyor arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var, eğitim uzaktansa hani... Yüz yüze yaptığın bir şeyi denetleyebilirsin ama uzaktan yaptığın bir şeyi denetleme hakkın yok. Çünkü bu belli bir süreden sonra özel hayatın gizliliğine giriyor. Bunlar da onun farkında. Bazı üniversitelerde bu denetimleri arttırmış durumda. Bu yılda uzaktan eğitime devam eden üniversiteler de açıklandı. İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi bu yılın e, komple uzaktan eğitim olarak sürdürme kararı aldı. Bu üniversiteler çok sayıda öğrenciye sahip. Evet yine çok yorulduğum bir video oldu ama sizlere bu videoyu hazırlamayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü hem sizler seviyorsunuz hem de ben de sizlere bir şeyler sunmayı bir şeyler anlatmayı seviyorum. Ama videonun başında da dediğim gibi... Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bana göstereceğiniz en büyük desteklerden bir tanesidir. Bu konu hakkında... Yeni bilgiler her an gelebilir. Çünkü aşılanma süreci başladı. Neye ulaşırsam, hangi bilgilere ulaşırsam da an, an sizlere aktaracağım zaten. Sorularınıza falan yanıt veriyorum. Bana sosyal medyadan gelen sorularınıza yanıt veriyorum. Bunları da unutmayın dostlar. Bir diğer videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.